Aaaaah Brooklyn Bir sigara yak koyun, oynanır sana ama tek kale anlatamazsın Kırılır kalem kırılır umutlara kalkan arkada uyanmayı reddet Her sabah bir şeylerin değişmesini beklemek saçma Rutine binen günün aynısını yaşarsın bir daha Artık farkın kalmaz sofisten Kabullen Yaraların acımıyor açılıyor ayrıca bir yönden Bunu kabullen çünkü bunu kabullenerek direncen Saraylar altında o sana benim değil Peki benim olmaması umurumda mı? Diğer bir de işlesi, kimde mi? Gelecek öldü aynı anda masum sevgiler içimdeki Dünyamız çizildi ne kadar yaşarsan yaşay yanılar minik bir not nefleri Kafandan atmakla uğraşmak iyi. Şimdi gelecek elinde mi? Hayır. Bunu kabullen Yaşamak sorunun değil Kendinden kaçarak yaşamak kalışana kadar Kendine bunu kabullen Bunu kabullen bunu Yaşama kalışana kadar kendine bunu kabullen Bunu kabullen, bunu kabullen